Dur, sakın geçme arkadaşım burayı izle çok çok çok önemli duyurum var burayı kaçırma lütfen 4000 abone oldu musun? yaklaşık 98 tane kaldı ve eğer biz yıl başına kadar ki inşallah 4000 abone olacağız ee, yaklaşık 4000 abone olursak bir yıllık discord nitro ve daha fazlasını yapacağız yani Spotify Premium olacak, Exxon olacak, Blue TV vesaire vesaire Artık sizin isteğinize göre şekillenecek arkadaşlar Videolarımızı izlemeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve sunucumuzda arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum Böyle yaparak arkadaşlar altyapının daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz aslında Görüşürüz arkadaşlar, şimdi videoya geçelim Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere discordda yeni gelen efsane özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar Ben bir arkadaşım e, arıyorum Aslında değil ha bu e, Arkadaşımı bir arıyordum yeşer. ondan sonra Şurada işte aramı bir açayım Sonra gençler bir şuradan kamerayı açalım Facecam yok tabi e, Kamera çalışmıyor, çözemedim Sonra bakın Kamerayı açalım mesela Yok dedim Şimdi siz açtınız size gelmedi Discord'da CTRL'e e yarattım büyük ihtimal gelir Şurada bakın siz kamerayı açtınız bakın, Şurada bir tane video simgesi var Gördünüz mü kamerayı kapat yazıyor Orada bir tane böyle e, Alta doğru bir bir işareti var onu tıklıyoruz. Sonra bakın burada kamera arka planı değiştir var. Onu tıklıyoruz. Ve burda arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera arka planımız var. Ondan sonra burada nitro özel var. Ee, yani nitro özel arka planlar. Sonra burda bulanık arka planımız var. Burada değişik değişik arka planlarımız var. Yakında burayı kendi arka planımız ekleme özelliği de gelecektir. Ee, çünkü gerçekten çok güzel olur zoomdaki gibi aslında. Kendi arka planı özellikleri e, ekleme. Bir şey. mesela bakın e, sağ tıkladığımızda varsayılan arka planlar kaldırılamaz yani demek ki varsayılan olmayanlar kaldırılabilecek belki yakında ilerleme yani ekleme özelliği gelir onu da şimdiden söyleyelim onun dışında gençler ses odalarına özel yazı kanalları Evet e, şu an bende yok fakat mesela arkadaşlar şurada hesap değiştir butonu var gördüğünüz gibi Benim burada hesaplama yani hesabıma ben bir aydır girmiyorum vardı. Onu da söyleyeyim yani burada ekledim ama hiç girmedim Onun dışında mesela şöyle bir Chrome YouTube hesabını bir girelim gençler Bu da herkese yok bu e, haberiniz olsun Yani mesela şuradan e, Switch Akons özelliği herkese yok sadece e, bende var ya, Bazı kişilerde var aslında ee, mesela bu şeyde de olmuştu. Burada Nitro özelliğini ince gençler. Ee, bu da gençler, gördüğünüz gibi şey yazacaktı Normalde 9 günlük kampanya bir alını bir bedava Nitro yazacaktır. Mesela Avda diye yazıyorken bende yazmıyor çünkü beta özelliği olduğu için arkadaşlar Mesela Discord banner beta özelliği nasıl bazı kullanıcılara ilk gelmişti Bu da aynı şekilde gençler öyle gelecektir Bu arada Discord sunucumuza gençler hemen göstereyim Discord sunucumuzda arkadaşlar ee Discord puslu nitro çekilişimiz var haberiniz olsun ee, gelebilirsiniz bilim var sonunu bu hesabada arkadaşlık isteği atacaksınız yaklaşık 37 tane arkadaşlık isteğimiz var bir diğer yeni özelliğimizde gençler premium e, discord üyeliği premium discord üyeliği gençler aslında premium üyelik aslında sunucuları özel bir şey olacak bu sonucu üzerinden para kazanma gördüğünüz gibi yani aynı link kısaltlara para kazanma ee, biz de gençler sonucumuzda bunu aktif etmeyi düşünüyoruz Eğer gelirse özel altyılar vesaire vesaire ee, aynı şekilde e, hani onlarda da zaten böyle özel olarak veririz bustur sistemine zaten bustur basm yani buz basanları veriyoruz aynı şekilde devam ediyoruz buradaki özelliklerden yararlanabilirsiniz gençler çekilişleri şafsız katıl biliyorsunuz arkadaşlar ee, burada mesela timeout sistemi Sistemi, yani mood sistemi genişler sistemi eee discorddaki aslında botlarda olan bir Mood sistemi daha Bu arada bu yeni geldi öyle daha önceden yoktu bu Neyse Onun dışında kanal banderları Aynı şekilde bakın Mesela ben şöyle göstereyim sizlere Keşif Mesela keşifi geldiğimizde Açılırsa bir Ahmet Neyse açılmadı ben şuraya geçiyorum Mesela burada gördüğünüz gibi, nasıl burada sunucu afişi harika planımız var, benlerimiz var, aynı şekilde kanallarda da benlerimiz olacak gençler, ee, öyle bir şey olacaktır, mesela buraya şey yazabiliriz, kurallar kanalı falan filan böyle yazabiliriz, onun dışında gençler etkinlik şikayet edin, bu gerçekten çok güzel olur, mesela hemen şöyle bir test sunucumuzda açalım, a da, aynen sunucumuzda gençler herkes açık yaptık gördüğünüz gibi isteyen e, bana yazabilir tesuncusun davet linkini atarım geçen gün burada etkinlik yaptık gençler yeni alt yapılar falan gösterdim de göstermeyin neyse sohbet kanalını hemen açtım gençler e, kategori oluştur mesela ses kanalı dedim etkinlik sezonu e, olarak açtım sah etkinliğin adını şöyle e, falan filan buraya küfür gelsek haberimiz olsun. Ee, şöyle hemen videosalma çıkamasın da bizim mühendire yanlış anlamazsın etkinliği şey yaptım etkinliği şöyle etkinlik tabi duyuruyor da neyse ee, ilgileniyor bakın Burada da mesela hemen direkt etkinliği iptal et etkinliği şikayet et görürüz ki buraya da gelmiş saat etkinliği şikayet et dediğinizde bu sunucu ihtimal kapanır ve etkinlikler bilmiyorum ilgileniyor dedim ee, hemen şöyle etkinliği ee, başlatacağım. 21 dakika içinde başlıyormuş. Nasıl başlıyor lan? Ben kendim başlatamıyor muyum kanka? nasıl Daha etkinliği başlat. Başlatalım. Eee Discord'da da gördüğünüz gibi girdim şu an. Aa, aslında aynen. Bir nevi şu an gençler bir Discord'tayız aslında. Etkinlik e, sezonun kanalındayız. Siz de arkadaşlar açıklama kısmından e, gelebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bu arada açıklama kısmındaki linkten sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Efsane şehir geçişlerimiz var. Efsane kanallarımız var. Tık savaşadı. Buraya mesela gördüğünüz gibi 69 tikimiz. Son 6 tikimiz kaldı arkadaşlar. Son 6 tikimiz kaldı gördüğünüz gibi bu altip için ve 13 müzik butu için. Son 6 tikimiz kaldı. Bunun e, bundan sonra gençler 2 tane yeni oylama daha yapacağız. Ardından oylamalarımız sonlanacak sanırsam birkaç günlüğüne. Onun dışında e, marketimiz var, çoğu kalanımız var, partnerler kalanımız var. Sen markete coin sistemi, coin sistemi getireceğiz. Coin'ni artık alabileceksiniz botları. Evet, hemen devam edelim yaşar. Mesela Arkadaşçık Önevi'de Bu mesela bazı oyunlarda var Mesela bir tane oyun vardı Neydi ondan unuttum Şu anda böyle bir takım savaşları falan vardı O oyunda yaşayan mesela böyle Arkadaşçık Önevi'de var Son zamanlarda hani oyun oynadım falan filan ee, arkadaş Önevi'de var Sizde mesela sonucunuzdaki e, Son zamanlarda sohbet ettiğiniz üyeleri Mesela arkadaş ekleyebilirsiniz buradan Güzel olabilirse burada size arkadaş çıkartmış gibi Böküyorsun ki ama e, Bence öyle bir şey değildir Bu Trabzon'da seven var 61 tane bekleyenimiz varmış Ondan sonra üye listemiz var gençler Üye listemiz baya bir cüz olacaktır ee, Üye listesi en azından Yani şu liste gitsin baya bir karışık En azından buradan de göre bir düzenleme gelebilir ekleniyor sonucu profilleri aynı şekilde bakın eee gibi sonucu profilleri olacaktır arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar Bir güncelleme videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar Videoların devamını istiyorsanız ve çok da hızlı video istiyorsanız arkadaşlar Videoları izlemeyi paylaşmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar 4000 abone de yaklaşık 1 yıllık discord network çekişi yapacağım Son 80 abonemiz kaldı neyse arkadaşlar ajaale yani, Habiniz olsun hoşçakalın görüşürüz like yorum atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bye bye